çıplaklıkla ilgili cevap gelmedi gelmiş Hadi bakayım Nothing nothing at all Biz kim bismillah Ay çok iyi hissettiriyor oyun ya Hey bebeğim senin için geleceğim sonra, tamam mı aşkım? Yaradır baba. Pıt pıt pıt pıt pıt. Yeni bir bölge yeni bölge dry click midir click midir okuyamadım harfini ama. Şöyle bir yanlayalım bakalım Nice Güzel manevralar güzel Ağaçlar kırılıyor Çıt çıt çıt Taşlarda etki yiyor muyuz bakalım şöyle. Bak o ses detayı bile yeterli şu an W A S standart. <gülüyor> Öncelikle konuşmadan önce <gülüyor> bir sensivitimi falan <gülüyor> ayarlayayım. Masumun sensitivitesi tamamen iptal edilmiş. Masumun ışıkları bile yanmıyor. Hacklendik. Araba detayları. Şöyle bir bakalım oyuna da. Konuş bakalım. That's fine. Step aside. What? Got <gülüyor> any idea what to do? Helal yapacağımı biliyorum kardeşim. Düz kontak yap. Şimdi. Gonna <gülüyor> <Sana> bypass the coupling and rig a hot wire. run on and on. It could seize up. Did anyone ask? fikrini <gülüyor> soran oldun mu bebeğim? <gülüyor> Adam olacaksın. Okay. hadi alır o alır. Oh. Yine güzel bir arı sesi oh. duyduk you know eminin night series. Figure something else out there. Right. bağlan hadi so bakalım. Global It's your voice. Find Şimdi, e, cevaplarda arada gezebiliyoruz. Eee Jackie Wallace diye okunuyor herhalde. Onu arıyormuşuz. Jackie Wells. So doable. It's seçeceğim şimdi. Bek Odaklanamadım bir an ya. Bir elim ayam dolandı. Tamam bunu zaten konuşmuştuk. Ters istasyona bağlanalım, göreve devam edelim. Sarılar yapmamız gerekenler, diğerleri diyaloglar. Aa, memur bey. Kaydı açtım arkadaşlar, tamam. Birkaç saat önce geldi, sonra haber vermişti düşünmüştüm. Sıkıntı değil Mike, hallederiz şimdi. Artist havalara bak havalara. Şerif haber vermen geçtiğini bilmiyor musun? Burada ne işin olduğunu söyleyip bir kahve falan ısmarlamak... olacaksın böyle. Geçerken uğradım. No, R yok. Karakterimizde R yok. Now, Name's Andrew Jones. Andrew Jones. Ya duymadım. Ya. <gülüyor> yeah. Served in spec ops during the last war. E gümüş şovun var. No. I can't say that it does. Bu yeri bize pis taklit kafayı şu an. Ya. Oğlum beni böyle adamlarla muhatap etmeyin lan. Beni Los Santos'a götürün that lan. I might expect that. Bir derdin mi var senin? You have a problem. I'm willing to hear it. Let me tell you what my problem is. Nothing boils my blood like a fucking stray. Where's your class pitch <gülüyor> <gülüyor> Rüyada mi iman? Doğa. Göşemelerle bir alıp veremediğim mi var? Üstüne gidiyorum polisin. Göçebelerin safi evil. kötülük olduğuna inananlardan. No. Hayır ben düzene saygı duyan bir adamım. Orp's Şirketler düzen getirdi that. ve ben de onu korumak and niyetindeyim diyor. Başa diyor. Klanın nerede? So There is no clan. There is no camp. Yalnız geldiğimizi söylüyoruz. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Ailem dağıldı, Nice diye gitme nice sebebim bu. Beni serverdan banladılar. Amin kardeşim. Biz direkt soralım. Ders kullanmak istiyor. Yolda bir radyo kulesi gördüm. Antenim <gülüyor> çalışmıyor. Hayatta vermez. Sana sıla lazım <gülüyor> olan tek kelime etmeden buradan gitmek. Oğlum seninle bir gün karşılaşırız. Senin o gözlüğünü kırarım. Eline veririm. Kapıyı kapat. Bela istemiyorum. Kapıyı kapat. Kendi konuşmanı dinlemek hoşuna gidiyor değil mi? Aynen. O <gülüyor> garajdan... Hadi Allah'a emanet. <gülüyor> Hadi bakayım. Vın, vın, vın. Şimdi bekleyin. M Haritamız var. Haritada envanterimiz var. Envanter burada. Ee, primary silahlarımız ee, üstümüz, başımız hızlı erişim menümüz var. Sırt çantamız ayrıyetten bir sırt çantası var. En zor en zorlandığım menü tipidir. Halışırım, sıkıntı yok. Siber donanımlarımız burada. Buradan RAM takıyoruz kendimize. <gülüyor> Düz mantık. Ondan sonra üretim var. Craft menümüz. Burada craft edebileceğimiz şeyler var anladığım kadarıyla. Ee, geliştirmelerimiz var. Bunlar hep bana hatırlatın bir noktada, şimdi böyle ağırdan satıyorum. Kendimi yani şey yapıyorum, oyunu böyle bodoslama girdiğimde daralan bir adamım ben. Sakin sakin gideceğim. Karakter, karakter. Burada da aldığımız experience'lere göre yüksek ihtimal reflekslerimizi, vücudumuzu, cartımızı, cırtımızı yani başlangıçta yaptığımız ayarları arttırıyoruz. Bu kadar. Harita, envanter, üretim, günlük neymiş? Burada da görevlerimiz var. Mesela şu an Radyo kulesine git. İlk ana görevden devam ediyoruz. Öyle söyleyeyim. Veri tabanı falan filan. Abi upgrade'leri almadın. Upgrade'leri almadın. Şimdi minimap'imiz arkada kalmış. Cam ee, değişiyor ona bakıyorum. Oğlum. afa bak. Abi bu yayını 8000 bitrate verebilmeliydim ben ya. Ah be oğlum. Neyse. Ne biliyor muyum? Hey hey hey! Bebeğim! Buralarda yalnızım arkadaş olalım mı? Bana bir ekran kartı lazım. Götür. Ne yiyorsunuz lan? Ya bırak boş yapma hava boktanmış. Atmosfer güzel Geldim bebeğim Evet Qymuş bu arada kamera değiştirme Arabada da bakacağım bir daha Tamam 3 açı var Size de geliyor bilmiyorum. Seslerde bir çıtlama duyuyorum. Çıt çıt. Çıt çıt. Yani bunu size kurmak için söylemedim ama ona bir bakacağım. Fark ettiniz mi? Patlıyor ses böyle hafif. Ee, ben yine de bir şeyi bir yenileyim. Bakayım. Hala geliyor. Yani çok rahatsız etmiyor ama gene de şu sesten Şu metin boyutunu arttıralım bu ses gerçi de Arka plan sinematik Bu bir tek benden mi geliyor acaba? Yok arabadan sadece bir şey değil e, Arabada gelmiyor dışarıda da Oyunun ilk girişinde de geliyordu Hey hey biz güçlü adamız oğlum. Adamın asabını bozmayın RTX'te de bir fena ha Boşuna güç vermedim karaktere onun bir sebebi vardı işte Abi oyun çok iyi ya böyle bir de İnsan tabi beklentiye giriyor. Bekliyor ya böyle uzunca bir süre. Bağlanalım bakalım. Hello. Come in. Come in. Ah, nihayet düştü. FPS'im yoktan FPS'im 50 falan <gülüyor> değil, manyak mısınız? Fee. <gülüyor> FPS'im 90-100 falandır şu an. Öyle hissediyorum ben. Bakarız en kötü bir yerden. Ve ben, ben, ben aynı diyebilirsin keşke yardımın lazım. One last time. One last time. Again. Smart abi kaçırdılar galiba ya. Right place, right time. You were there. Oyun kasıyor. Oyunum kasmıyor. Kim diyor oğlum? Size kas kasıyor olarak mı geliyor? Abi neyse chat'e bakmayacağım abi. Her kafadan bir ses çıkıyordur şimdi ya. Ben oyunuma bakıyorum ya. Belki klienti mesajı Ya atıyor herif. Mık yazıyor işte. Hmm. Maksat şey ya. Laf olsun. Sure. Tam. Ama Last bu son. Time, Ciddiyim no. bak. Müşterinin adı, adı neydi? Adı nasıl anlatsana. Well. Çok güzel kardeşim. Bal gibi böyle mi? Evet bir mesaj bırakmış. Bir çiftlikte seni bekliyor. Konum bilgisini yolluyorum. Thanks Willy. I owe you one. You do. Just don't get yourself killed. And don't call again. Görüşürüz kardeşim. Yani şu dönemde şu adamla iletişim kurabilmek için şu kadar olaya git Allah öldüm. border Tamirciyle konuş. <gülüyor> Kaç That's fine. De. Step aside. What? Got any idea what <gülüyor> bir <gülüyor> <gülüyor> I'm Gonna bypass the coupling rig a hot wire. Compressor run on and on. It could seize up. If anyone ask Virginia. Okay. <Gülüyor> <Gülüyor> <Of. Gülüyor> <Gülüyor> dur bismillah. Oğlum zor bir dakika. Dur dur. Zor he, kullanması. Öyle GTA gibi değil. Bak şimdi hareketi izle. <gülüyor> Hayatım duruyor. Baby Driver. Oğlum şu kapıları tekmeyle nasıl açarlar? Çok merak etmişimlere ya. Teknikli Öğren Oyun yapacağız Oyunda böyle bir pusuluk var ya Grafik ayarlarından büyük ihtimalle. Aynen aynen ben şimdi O şerefin bir evine gideyim de kızını bir ziyaret edeyim Aa çağırıyorum. Hello. Oğlum benim araba çalışıyor ha, Kim o? Yollan sür, asfalttan sür, asfalttan. Right place, right time. You were there? Arabam mı bu, bro? My car gave out, the electric coupling. It's a miracle I made it here. Maybe the client left a message. Could you check for me? Hmm, sure. Last time though, I mean it. Client's name? Jackie Wells. Huh, actually left a message. He's waiting on a farm. Flicking you the geologe data. Kalla baba. Thanks Willy, I owe you one. You do. Just don't get yourself killed. And don't call again. Okay. Jack Wells'a mı gidiyorduk? Burada bir şeye gidiyoruz galiba. Pelaya bulaşmak istemiyorum şu an. oynandı Aha Su mu? Aa böyle loot yapabiliyor muyum? Abi ya şuraları lootlayalım. Uf. Zorla gir. Ne oluyor lan? Oh, I was worried to to ya. <gülüyor> Baksana bir sorun var mı sıkıştı çıkar baklığı. Yani fark ediyor musun buradaki söylemimizin? Evet hepsi fark ediyor. Yardımsever bir insanız biz. Yani ben öyle bir insanım. Burada benim karakterimi de tanıyacaksınız biraz. Adam adamın elindeki şey ne güzelmiş. Sen de takarsın buracın. Biraz para kas. Para kasacağız. Araba alacağız daha beyler. Şehri gezeceğiz. Altın üstüne getireceğiz. Para ihtiyacı var. Klasik dünya problemlerinden bir tanesi. Üstü değil mi bu diyorlar? <gülüyor> Konuşalım mı ya çözelim adamın derdine. Okuyalım dikkatlice. Ah, konuşacağız bakalım. Nice'i yenilmişsin. Oyun mekanikler hakkında bilgi edinmek için eğitimlere dikkatini ver diyor. Konuşalım kökle bence. Oyun sırasında istediğiniz zaman veri tabanına gidip eğitimlere erişebiliyorsun. Kirk babayla bir konuşalım bakalım. İkinci katta Kirk'ü bul diyor görev. <gülüyor> <gülüyor> of ne güzel görüntü ya. Kirk nerede sizce? Haa arkada özel mekanda. sigara içiyor abi. Allah bir gitti geldi değil mi? Yok kuma imza yakalar. Ne oynayine? Pepe kontrolüyorum otur dedi. Bakalım mevzuyu çözebilecek miyiz? Şarkı güzel, müzikleri çok güzel oldu baya. kral benim yeni. Hayır. Ayre. Oo, adam bir salsana ne kadar borcu var. Hangisine konuşacağım ya? Vallahi iyi çevirmişler lan hayırdır falan. Hayırdır bir çekelim bence be. Bayılar, ne diyorsunuz? Kocacı o ya. Kanka, silah mılanda yoksa burnunu tekrar yamultmasınlar. Hayırdır amına koyayım ya. Emanet koydu yani masaya. Hayırdır lan. your problem. Evet, tepki vermedim. Adamı sal mı diyelim mi ödemem çalışalım borcunu? Ya o adama kıyak yapıp yarın bir gün çok büyük bir iyilik kazanıp belki Adam Sa bizim kankamız mı adamın ben şeyini tam anlamadım. Bilmiyoruz abi orada burnumuz kırılmış amına koyayım. Adam bize içki ikram etti yani. Belli ki bir dostumuz geçmişten kalan. Ama kanka adamın burnu kırıldıysa adamı hastaneye götürmek lazım değil mi? Adam sala bunu <gülüyor> Çok güzel çevirmişler ama sal sana kelime kelimede bütün cümleyi anlatmış. Bu da haklı ama. Haklı kral adam borçlar. Haklı kral adam vardır diye rica bir <gülüyor> ne yapalım ya? Beladan kurtulacaksın diye Beladan kurtulacaksın deyip bu adam için savaşalım bence. Bence öyle bir yola götürecek. Evet. Hesetle diyorum. Bela <gülüyor> dediler. Ooo tehditlere başladık. Süper yaptın kanka. <gülüyor> Arttıralım abi. Hemen açalım oyun sesini arkadaşlar. İyi değil mi şu an? Ha bizim Abi sesimiz de güzel geliyor. Abi şu Tamam. 90, yani 80 falan, 70 falan. Tamam 70 Ye, 70 70'i bence. Müziği bir tık kısa alıyorsun. Aynen müzik tamam. baymasın. Tamam. tamam süper oldu. <gülüyor> Gazetede ne var? Araba var bak burada anlarsın evladım sen. Ama bu arabalardan nereden anlayacaksın? Kanka şey gelmedik arasında. daha oraya yani dur. Dünya turu diyor. Valla aldım gazeteyi. Hı -hı. Biraz da hızlı oynarız. 1 Mayfield Regional arabası. Bir tane alma servisi. Aha uh -huh. and 4. 4 oh, araba çalacağız. Görev geldi. Banka çok iyi görev ya. Yaparsan borcu ödebilmiş sayacak mısın diyorum abi. Altından kalkabileceğini şey. sanmıyorum diye ısrılık yapamam yani ben böyle bir adam. Peki bize bir silah falan bir şey verir mi o sence? He's şey so <gülüyor> <gülüyor> Biraz ekstra para da ödeyecek. İyi ilk paralarımız. <gülüyor> And works Embers. Club where our <gülüyor> race. kulübüne geçesiz. Jumayı <gülüyor> <hiç> sektirmeden <gülüyor> abi de orada takılıyormuş adam. <gülüyor> Oyun ne efsane diyorlar. Oyun nasıl buldunuz arkadaşlar? Yani daha tam göremediniz <gülüyor> Karakter oluşturduk aslında daha sonra. Abi o bölgede bile <gülüyor> çıkmadık ya. Beyler merak ediyorum. Ya. Ya kibev plan açıkçasına nasıl bir seçenek ya bu güvenlik sistemlerini soralım abi bunun expect me to slide under the chassis on a skateboard fast and easy kirk wheels like this got security systems good ones this like the key for locks bypasses identity Adamın özel aykım varmış. Sağ tuşla zoom yapabiliyorum bu oda. 2077'de böyle Kabuki's bantlarla mı çalışacak her şey? Tamam bunla açacağız arabayı. Alıp kalkıyorum beyler. Sözünü tutsan iyi olur da bence. tutsan Tuts iyi olur diyeceğim ya. But Aynen. <Gülüyor> Değil mi kanka? Tabi canım Ertuğrul Şeref sizi bekliyorum ha ben bu adamdan. <Gülüyor> Evet, gidiyoruz beyler. Buradan atlayamıyor <gülüyor> muyum? <mi? gülüyor> Buradan üstüne atlamıştım. Doğan oh. oh. oh. sövdüldü <gülüyor> ya. Doğan korktu herif. Valla bir şeyden korkuyor herif. Sen biraz vücut seçtin ya ondan olabilir. Olabilir. Bu ne? Sokak kardeşim. Boca hey. göt yavşak seni diye küfür etti bana. Burada bize horos çocuğu falan da diyecekler herhalde. böyle. Her şeyi duyacağız oyunda değil mi? Kanka ana bacı karıştırmasınlar ya. So, Sikinin büyüklüğünü ayarladığım bir oyunda. Merhaba üstad. Neden? Chess'i kapatmamı ister misiniz ekrandaki? Telefon çalıyor açtım. You there? Yeah. <gülüyor> yeah. I'm here. Of you all right? bak. <gülüyor> Fine. Just uh, needed a breather. Something like you blew your guts airlock. Yeah. I barfed. It's just stress. chamba <gülüyor> va <gülüyor> kapatmıyoruz dimi bir şeyi şöyle taktım içim var. Tamam, F ile seçiyoruz yan arasında. Tamam, böyle gezinebiliyoruz. Okay. Eee, daha ölmedim. Birileri dönelik edip ajanlarımızı ele vermiş. Demesi kolay tabi. Yo be daha Don't worry, I'm not dead yet. Exactly. Yet. Anyway, what's going on? Is there a problem? Bir sorun mu vardı? We had a leak. My boss called. Bazı cevapları hızlı vermemiz lazım. şey Night City HQ is on edge. But no way you're fucked, right? You're the one who fixes other people's shit. Jackie, Aynen öyle. Aynen öyle. Hep böyle. <gülüyor> nice didi yeni misin? Oyunun temel mekanikleri hakkında daha fazla bilgi edin, eğitimlerde dikkatini ver ya da eski kulağa kesiklerden sen ipuçlarını kapatabilirsin. yo, yo. Açalım ya. Güzel. Şöyle bir çevremize bakalım baba. Camı biraz küçültebilirim evet. Tekne. Şöyle yapayım size. RTX'imiz açık açık bakarız şimdi. Açık gibi aynen, baksana yansımalara. Hem açık haline hem kapalı kapalı haline de bakarız. Ne oluyor lan burada? You think Japan will find out haberler Japonya ulaşır mı sence? Ne oluyor baba? An Arasaka investigation eliminates a terror cell in Rio de Janeiro, ending a string of attacks and executing those responsible. 2076, and the birth Arasaka's character in Arasaka. From an early age, Saburo was heavily involved in the business his father had founded. As a young man... Christ, you were supposed to, to be here an hour ago. ...the coming an exceptional man. God held up, but I'll be right there. I Fucking blame. Frankfurt. That Abernathy bitch will probably four dump it in our step. laps. Ugh, hanging up. I'll be in my office. You hurry up. The Japanese Imperial Navy. By the age of 23 he had already achieved the rank of Açarım, şimdi, 20 confirmed aerial victories he forever will be honored as one of the imperial...